Bu sorumuz biraz daha gerçekçi. Bir kres sistemimiz var. Kres, yukarıdan kres hareket ettiren bir tane kres silindirimiz var. Bu bir kül çıkışına ait. Eğer bu kresle herhangi bir kayma varsa, kresteki kaydığa karşılık kresin silindirini kilitleyen bir başka silindirimiz var. Bunlar ee, kilitlemen silindirler var. Hayret silindirle de ana silindir kilitleyebiliyorsunuz hareketini. Pres'in inciği veya pres'in çalıştığı bölge bizim muhafazamızla kapalı. Şu bizim muhafazamız. Pres muhafaza kapalı iken çalışacak. Muhafazanın kapalı olup olmadığını buradaki bir tane sınır anahtarından anlayacağım. Bu sınır anahtarımızın şöyle bir özelliği var size anlatmıştım. E, e, e, bu sınır içerisinde bir adet de bobin var. Bu kapıyı lan bobiyle kilitleyebiliyor. Hem sınır anahtarı kapının kapalı olduğunu gösteriyor. Hem de içerisindeki bobin enerjiden dediğimiz zaman Kapıyı kilitleme özelliği var. Kapımız kapanacak. birinci şart, piresi çalışması için kapımız kapanacak. İkinci şartımız, piresi çift ev butonları ile çalıştıracaksınız. Çift ev butonlarında şu özellik var veya şu isteniyor. İki butona aynı anda basılacak. Bir, iki butona basış süresi arasında bir saniyeden daha fazla bir süre olmayacak. Yani bu butona bastım, öbür butona basmam için bir saniyeli süreniz var. İki buton arasında basma süreniz bir saniye. Bir diğer ise butonlardan her ikisinden de elimizi çektikten sonra bir sonraki çalışmayı yapabiliriz. Bu şunu önlemek için, bu çifte bir tanesinin üzerine bir ağır malzeme koyarsınız, butonu kapatırsınız orada. Öbür butonlar sınavlarını kandımak zor bir şey değil. Buradaki sınavlarını sökelsin karşı parçalığını takarsın sınavların içerisine tek eli de bir yandan çalıştırırsın çift ellerden hani birini körlemiştik ya üzerine ağır bir şey koyduk ona basarsın tamam mı bir yandan da elin havi presin altında da malzeme değiştirirsin daha hızlı çalışırsın ama güvenlikli olmaz yani diyor ki çift ellerin ikisinden de eliniz kapsın ondan sonra tekrar bastığınız zaman pres çalışsın bu hala herhangi bir arıza veya herhangi bir kaza durumu gerçekleşirse bir tane acil stop tutulunuz olsun stop bastığınızda kres ee, yukarı gitsin onun haricinde çalıştır çalışacak, kres çalışıcaksınız tamam mı buradaki kırmızı ışığımız var kırmızı ışık söndükten sonra ellerimizi şeyden çekeceğiz aile stoptan yani kresin basma süresini gösterdik bu bana kres çalıştıktan sonra örneğin 5 saniye basın, kres çalıştı 5 saniye kırmızı anmayacak orada Kırmızı lamba söndükten sonra artık işlerimiz bitmiştir, elimizi çekebileceğiz. Ekstra bir şey daha istiyorum. Kres, enerjisi kesildikten sonra kresin yukarı kalkması bir süre alacaktır. Diyorum ki kapı kilidi kres, enerjisi kesildikten 2 saniye daha kilitlemeyi sürdürsün. Ondan sonra e, kapı kilidi açabilsin. Tamam, isteklerimiz bu. Bu biraz daha gerçekçi bir, şey, bir durum. Öncelikle şu çiftli bir halledelim. Tamam mı? Burada en büyük bir sıkıntı gözüken çiftler. Normalde nedir? Çiftlerlere ne diyelim? Burada varmış şeylere. Input 0.0 arjistop. Input 0.1 ve Input 0.2 çiftler. Burada ekstra bir tane sensörü var. Bu sensör aktif olduğu zaman yani pres çalışmazken eğer sensörün önüne bir malzeme gelirse bu presin aşağı kaydığı anlamına gelir. Pres yukarı çıkmıyor, yukarı presin kalması lazım. Öyle değil mi? Eğer presin e, harekete geçiren var enerjisi değilse ama bunun yerine pres aşağı kayıyorsa ve bu sensör görürse e, şey yapsa hmm. bana alarm verse tamam mı? o nedenle ne var? bir tane input 0.3 kapı silgim var şurada açık kapılı söyledi, e, olduğunu söyleyen onun arasında input 0.4 sensörüm var bu sensör değil söylüyor kiresin kayıp kaymadığını söylüyor aşağıya bana kires eğer aşağıya kayıyor ise hemen kaydım geride kilitleme silindirini devreye sokacak. Anlaşıldı mı? Onun haricinde input 0.5 var. Bu da sistemin çalışması için bir çalıştırma mutluluğu, yani kalıcı bir mutluluğu var. Çıkışlarım ne? Q0.1 kilesi Q0.2 Kapı sivincimi ama bu kapı sivincinin neyi, kitlemi mobilin, tamam mı? Q0.3 frenin, şu fren silindirim Q0.4 buradaki neyim? Kırmızı ışığım Q0.5'imde pres aşağı kayma yaptığı zaman alarmlara çıkışım Tamam? Şimdi burada ilk önce bana sıkıntılı olan kısmı hangisi? Çift. Çifte. Çifteyi bir haber edelim. Eski çiftlerler nasıldı biliyor musunuz? Buraya ne demiştik? Bana input 0.1, input 0.2'ye basıyordum, Deniyorduk input 0.2'ye basıyordum. Bu videoda prez çalıştırıyordu bana. Evet, hakikaten B kapısıdır bu. İki butona birden basarsanız prez çalışır. Kavul. Ama burda şöyle bir sıkıntı var, butonun bir tanesinin üstüne adam parça koyuyor, ağır parça. parçayı, o devamlı aktif, tamam mı yani devamlı basılı tek buton durumu inşallah yürütüyor. Eskiden böyleydi. şu anda böyle bir sistem kullanılmıyor çünkü güvenli değil. Hatta size şöyle söyleyeyim, onun sormuş olduğumuz soru içerisindeki işlemi yapan özel röleler var, özel güvenlik röleleri e, var, seri röleler var. Bunların yaptığı o, iki butona birden basılmış mı? İki butona basılma süresi arası, arasında işte bilmem kaç saniye geçmiş mi? İkinci çalışmaya için iki butonla birden el çekilmiş mi? Hep bunları nasıl kontrol ediyor? Şimdi öncelikli olarak yapacağız şu input 0.1'in direnci çiftleri aradaki mesafe, şey aradaki zamana bakacak bir bakacak. Aradaki zamana baktığım için buradan benim zaman arayları da devreye girecek mi? bir saniye süre bakacak ya. zaman arayları burada benim devreye girmesi lazım bu namsın yapsın? 0.1 gibi diğer örgü öreyi alsın Tamam mı? Daha sonra merkez 0.9'ı 1 ile birlikte bir saniye işlemi yapsın. Tele 37. 10 zaman böyle. Nil sayısı 1 saniye geçti mi? Hani ikisi arasında bir saniye geçti olacak ya. Bunun 1 saniyede çarpı nedir? 10. Aynı işi ben ikinci şeye yapayım. Çiftlere de 0.2 versin Merkel 0.2 devreye alsın. Bir tane T38 Son zaman bölgesinde devreye solsak. Bu zaman bölgesinde ne yapacak? Biri çalıştığında eğer bir saniyeyi geçmişse Diğerini devreye alırmayacak. Bakalım. Bu zaman bölgesinde devreye girdiğinde, Örneğin ilk kutla bu devreye girmemem. Bir saniye içerisinde Eğer de devreye girmezse bunu devreye almamayacak. Anlaşıldı mı? O zaman ne oldu? Benim buraya P31'nin buraya da P38'in kapalısını koydu. Bu ne demek? İlk bu sıfır güle bastım ben. İlk bu sıfır güle bastım. Merkez sıfır bir devreye girdi mi? Merkez sıfır bir devreye girdi. Bir saniye saydı mı? Saydı. Eğer bir saniye içerisinde buraya basılmamışsa bu kontağı açacak mı? Parçak bir yerden ışık mı? Tabii İkincisini çalıştırmıyla. Ama burada şöyle bir şey söz konusu. Örneğin ikisini birden basıyorsunuz. Tamam mı? Dile de biraz önce bastın. Yani 1.0.1'e yarım saniye önce bastınız düşünüyorum. Bastım kapalı yüz üzerinden çalıştı mı? Çalıştı. Bastım kapalı üzerinden burada çalıştı mı? Çalıştı. Yarım saniye istediğim şartı sağlıyor mu? Sağlıyor yarım saniye e, bu istediğim şartı sallıyor. Bir saniye sonra ne olacak? Buraya atacak mı? Atacak. Bu devrede ışık kalacak mı? Kalacak. Ama istediğim şart sağlanmışlar. Değil mi? O zaman ne olması lazım? Değil. İstediğim şart sağlanıyorsa zaman ölelerinin devreye girmemesi lazım. Ondan sonra sağlarız. Bu ne ya? Merkel 0.2'nin Buraya hmm. merkez 0.1'in kapalısı koyduk. Bak şimdi ne oldu? Yine yarım saniye bilmiyorum ne bastınız düşünüyorum bastık. Kapandı kapandı. Kapalısı yerinden çalışıyor mu? Çalışıyor. çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu kapandı kapalısı yerinden merkez süperki çalışıyor mu? Kapalısı yerinden zamanın süperki çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmıyor. Apladık. İlk bastığın zaman düşünün. Bastın mı buna? Evet. Bastın. Bu kapalı, kapalı sürelerden çalışıyor mu? Şura çalışıyor. Buraya açtı mı? Açtı. Bastım. Kapalı sürelerden. Çünkü teorisi daha biri sayıyor. Tamam mı? Bu çalışıyor Merkez sıfır bir girdi mi devreye? Girdi. Girdi. Merkez sıfır bir devreye girince Buraya açtı mı? Açtı. Zaten merkez 0-1 de bunu açmıştı, evet. tamam mı? Zaman veren devre kaldı evet. mı? Biri başta kaldı, T-38 tabu girince, T-37 de 2'li devreye girdiğinde devre evet. kaldı mı? Kaldı. zaman şundaki kontaklarda kapalı kaldı süsüldürecek mi? Süsüldürecek. 1-1 saatten sonra bastık. Bak şimdi durum yapıyoruz. Input 0.1'e bastın mı? Şunu bir saniye sonra basacağım. 1 saniye geçireceğim. Teolus 38in kapalı üzerinde merkel 0.1 çalıştı mı? Merkel 0.2'nin kapalı üzerinden teolus 8 çalıştı mı? Evet. Çalıştı. Şu an basılı mı buna? Değil. 1 saniye geçti. 1 saniye geçti. 1 saniye geçtiğinde 1 saniye geçtiğinde açacak oraya. 1 ee, saniye sonunda şu t devreye girmiş olacak mı? Evet. Olacak. 1 saniye sonunda bu T30'ye devreye girdiğinde buraya kapayacak mı? Evet. Artık bassam da çalıştıramayacak. Anlaşıldı mı? Yani 1 saniye şartını öyle sağlıyoruz. Bakın tekrarlıyorum. Yarım saniyeni de anlatıyorum. Bassın devreye gireme. Yarım saniye dememdeki kasıt şu 1 saniyeden önceki zamanı anlatıyorum. Tamam mı? Bir saniyede öndeki, yani aralarında bir saniyede daha az zaman yani. oldu düşünüyorum. Kaponuz üzerinden burada çalıştı mı? Evet. Çalıştı. Zaman sahneye ulaştı mı? Evet. Biri görmedik bana da. Bastın mı? Basta işte. Merkel'e de, de girdi mi? Girdi. Girdi. değil. Merkel 0.1 zaten ülkeye girmişti. Öyle değil mi? Bunu açtı mı? Açtı. Zaman sahnesini engelledi mi? Zaten ülkeye girdiler evde. Öyle değil mi? Benim için 0.2. olan adam. İkinci de devreye 10 saniyeden önce girdi, yani şu kapalıya iletişti, tamam mı? Kapalı üzerinden neredeyse çalıştı mı? Evet. Çalıştıcı burayı açtı mı? Evet. Burayı açtığı zaman, buradaki evet. kapalı evet. konserler açtığı zaman, t 37in devre dışı kaldı mı? Evet. Buraya tamam mı safı oldu. Ama bir saniye geçirirsek ne yaptı? t evet. 37 buradaki ortağını açtı ve çalışmayı ikincisinin çalışmasını engelledi. Vardır. Ardaki zaman çeneyi bu şekilde sağlıyor. Bir istemli çeneyi de ikisini aynı anda basılacak. Bunu biraz sonra göstereceğim. Bir ikincisi de e, ikisinden birinden E kalkmadan, ikisinden birinden E kalkmadan, yani örneğin bir mısna ağırlık koyduk, bir şey koyduk. Buton devamlı aktif, tek butonla çalışıyoruz, ama çalışmaması lazımdı. Bakıyorum şimdi, inputsu biri devamlı, fakat butonumu düşünün. Bak. Şunu kapatıp yani sistemi bir çalıştırdım tamam mı? Sistem bir kere çalıştık. Kere bir saniye çarkını sallattım. Ama neye sallattık? Elinde birinde e, parmağım var birinin üstüne getirdim taşı koydum. <gülüyor> Ve ilk sistem ilkinde çalıştı. Bakın ikincisinde çalışacak mı? Elimi bundan çektim mi? Şu kapalı hala. Öyle değil mi? Ha, Elimi bundan mi? .01'den. çektim mi? Sıfır birden çektim. Şu kapalı mı şu anda? Evet. Kapalı. Elimi input 0.1'den çektiğin için input 0.1'den bunda kontağın kapalı mı? Kapalı. Herkes buraya baksın. Input 0.1 burada bir kontağın kapalı mı? Kapalı. Buradan elimi çekmemişti. Öyle değil mi? Elimi çekmemiştim. F38'e devreye girdi mi? Girdi. Girdi. Orada işlem yaparken bir saniye giriştim yani parçayı değişirken. Bir saniye girişti için 38 burayı açtı mı? Açtı. Buna getirip parmağım tekrar bassam da çalışmayacaktır. Anlaşıldı mı burası? Yani, ağladı bir eline, birden parmağımı bassam, birden taşı koydum evet, ilkini çalışırdı. İkincisinde şart değil, iki eline birden çekilmiş olması. Bundan elini çekmedik, yani taşı çekmedik bundan. Örneğin yani üstüne koydum, ağırlığı çekmedik. Getirdi adam, çekici koydu buton üstüne. Tamam mı? Bu sefer bundan elini çektim mi? Çektim. Çekince burayı konularını kapatır mı bu? Kapadı. Bundan elimi çekmediğinden T8'li evlere girdi mi? Girdi. Gireyim ya burada kontağını açtı mı? İkinci basışta işte zaten bir saniye sonra bassam dahi kontak açık olduğundan çalışmıyor. Şimdi neydi? Elimi çekme şartını sağladım mı? Sağladım. Evet, Sağlıyorum. Şimdi ilgilenip şeyi çalıştıralım. Kilisimizi bir çalıştıralım. Kilisin çalışma şartları neydi? Bir de... İki bu olacak mı? Evet. İki bu olacak. Merkez super normal <gülüyor> devre mi? Devre olacak. Ardı merkez super normal devre olacak mı? Olacak. Olacak. Kresim çalışacak mı? Çalışacak. Çalışacak. Evet. Şu anda merkez 0.1'de devrede, merkez Ben başka bir şey daha koymuşum. Agisto. Agisto başından kresi elektrik alacak mı? Evet. O zaman benim buraya Bir de bir gelip aile stop'u kapasını koymam lazım O ne? 1 foot 0.0 Bu da benim aile stop'u Bunlar ne? Çifte Bu ne? Çalış Bu ne? Aile stop Şu anda çalışıyor mu? Çalışıyor. Tres aşağı indi mi? Veya yani iniyor mu? İniyor Bununla birlikte tres aşağı inerken. Bir lambanın da yanmasını istiyor muyum? Evet, evet, evet. Tamam mı? O zaman ben şurada Bir tane T39 gibi Lambayı çalıştırıyorum Zamanlısı devreye alayım mı? Tamam. Alayım Lamba neydi? Ee, şu kırmızı e, Q0'u O zaman P39 Kaçı çalıştıracak? Q'yu 0.4'u çalıştıracak mı? Evet. Çalıştıracak. Yani bunda bir terslik var. Niye terslik var? Bu pres devreye girer. Bak pres devreye girer. Evet. Sayar. Arkadaşlar kükran küres çalışır çalışmaz. Tamam. Rambanın yanması. Yusuf yani ve kapalısını kullanalım. Çok, çok. Tamam. Tamam. Pres evet. devreye girdi. Zamanı saydı. O ara kapalı üzerinde ramba yanıyor. Tamam mı? Zaman sonunda adamı sen getirebilir. Bu sırada ben çiftlerden elimi çekebilirim. Ama şuradaki kapalı kontrol üzerinden piyasi run yapar yapmaz kırmızı yanar mı? Yani, ok, yan yanar. Yanar. O zaman ok da yapabiliyorsun bunu. Veya Q0.1'in ee, Q0, Q0, Q açını da koyabilirsin. Bu Q0.1. Bu sefer ne oldu? Kires çalışıyorsa burayı kapalıma T39 30 kokulu mu? Evet. Ee, Kırmızı ışığın evet. yandı. İşte o ara küresi zamanı neyse 10 dakika mı? dakika mı? 3 dakika, 3 saniye. Neyse artık. Evet. O süre geçtiği zaman bu konuda anlaştı mı? Söndü mü? Söndü. Söndü. artık çift elinden elimi çektiği. Çift elinden elimi çekersem. Bu konuda kaçar mı? Açar. Kaçar. Çift elinden elimi çektiğim için zaman östeleri mı? mi? Evet. Bu konuda bu kapasa evet. daha açacaktır. Evet. Tamam evet. mı? Tamam. Ne yapayım, çalışıyorduk mı? Evet. Çalışıyorduk. Burada ben bir şart daha istiyordum. Bu, kapıyı kitlemek. Öyle değil mi? <gülüyor> Şimdi, kapıyı kitleyelim. Neyle kitleyecek kapının e, şeyine? Q0.2 Q0.2 bu. Kırmızı ışık bu. Switch. Kapı ne zaman kitlenecek? İşim, işim, işim, işim. Sen söyle. Sen söyle. Kapülayan zaman kütlendik, kires çalıştığında kütlendik. Öyle değil mi? Akla şu gereğiyle. Hocam, şuraya Q0-1 e kiresi koyarız. Kires çalışınca switchte gitler. İyi de ben kires çalışması durduktan sonra da kapının kütli kalmasını istiyorum. Halbuki burada ne olur? Q01 press çalışması bittiği zaman yukarı daha çıkarken ben kopya açabilecek durumda olur. İstediğim benim değil. Tamam İstediğim benim değil. Şimdi Şimdi gitmeyim Uzatacağım biraz Bu fondu Bir tane bu sefer fondu kullanayım. Hangi Tamam mı? Buraya da gitmeyim. T40'lık ortağını koyayım. mı? Evet, Çalışıyor çalışmaz t kapadı mı? Evet kapadı. Kapatır kapamaz. Switch kitledi mi? Evet. Kitledi. Pires durdu mu? Evet. Durdu. Evet. TOFU olduğu için zaman saymaya başladı mı? Evet. Başladı. Evet. Ancak Pires durduktan belli bir süre sonra artık ayarladık bir, evet. bir süre sonra bu açmaya müsaade edecek. Bunda sağladık mı? Sağladık. Bundan başka ne vardı? Evet. Yukarıdaki yani, evet. kilitleme silindirim vardı. Prensli. Şey, sensörüm vardı. Evet. Tamam mı? Şimdi kilitleme silindiri ne zaman devreye girecek? Şartlardan bir tanesi şu. Küsü vur nokta bir pres çalışmıyorken Öyle değil mi? Evet. Ya pres Çalışırken zaten füres aşağıya yiyor, o kayma değil artık, çalışmadım. Çalışmıyorsun, buraya bakalım mı? Evet, tamam. Kapalı. Kapalı. Ve benim oradaki sensörüm ne? Ne demişti ben o sensöre? <gülüyor> input 0.4 Input 0.4 Birşey <gülüyor> görürse Yani kaymayı görürse input 0.4 Frensim <gülüyor> benim Frensim Frensim ee, benim Q0.3 çalışsın evet. tamam mı? Ve getirin Q0.5 alarmına çalıştı. Hocam, e, şeye paralel bağlayabilir miyiz? Alarmı kilitleme sevindimine bağlayabilirsin. Yani çıkışta da fiziksel olarak bağlayabilirsin. Tamamen tercih meselesi. Hocam, bir yanım sorusu diyorsanız eğer şuraya getirirsin bir kader SM 0.5 konta atarsın yanıp yanıp plenk plenk yapsın atarsın tamam mı sana kalmayacak şimdi ne oldu? kres normalde yukarıda tamam mı? kres normalde yukarıda ve çalışmıyor çalışmadığı için bu kontak kapalı mı? kapalı, tekrar söylüyoruz zaten kres çalışırken meymur edecek aşağıya ama kiret çalışmıyor ama kiret minikler kayma gösterdi. Kayma evet. gösterince sensör kiret hissetti mi? Evet. Kiret kafasını hissetti. Hissettiyor mu? kontağı kapadı mı? <gülüyor> kapadı. Kapadı. Kapadı mı? Maskeyi nereye soktu mu? Kiliti soktu. Kibili soktu. <gülüyor> o halde ayağım devam Bu çözmüş olduğumuz örnek makine güvenliği veya makine risk analizlerinin ee, risklerin azaltılması yönelik yapılan. Bir uygulama. Hem de söylediğim gibi bu çiftler arası özel bir rolü var. Sık bu işi yapan rolüne var. Ona nelerle kullanılabiliyor? Veya bu sorunu siz içerisinde de yaptırabilirsiniz. Anlaşıldı mı? İşte kapı kapanmadan, çiftler basılmadan, hatta kapı kilitlemeden, piresin inmemesi lazım. Bunu engellemek için koyduğumuz çiftler, çiftlerin arasında bir ee, zamanlama koyuyoruz. Tamam mı? Hı. Bu zamanlama ee, ikisini aynı anda basıldığını değdiği için de gerekti bize. Bu şekilde o presi biraz daha güvenli hale getiriyoruz. Bakın bakalım bir soru soracak mısınız? Anlaşılmayan bir kısım var mı? Çiftliğe yapmamızın ne anlaşılıyor? Çiftliğe yapmanın şu. Şimdi bir ara yıllar önce televizyonda ee, Haber koyuyorum. Umur Dündar da olabilir, başka biri de olabilir. Hatırlamıyorum. Tesislerde çalışan işçileri gösteriyorlar da haberlerde. Bu tesislerde tendere basan pres, tavap basan pres. Hani vücudun stabil oluyoruz ya, stabil olta pres basıyor. Anlıyor musun? Veya oluyorsun, kemer noktasında pres basıyor. Anlaşıldı mı? Veya işte bu pres e, şey nerede? Adını sen Bu çadırlarda, branlıarda otomatikman şey basıyor pres. Adını sen ya çadıra sıcak basıyor. İlla kiresi demire şekillendirecek gibi bir kuralı yok. İki tane kramdiyi getiriyorsun, üstüne sıcak kiret basıyorsun. Bas işte de birlikte o eritiyor birbirini, yapıştırıyor. Kiresler çok farklı, çok çeşitli. Şimdi düşün, ben kireste çalışıyorum, tamam mı? Kireste çalışırken ee, ilk yapılan uzmanlık neydi? Ayak paralığıydı. Gidiyordu adam parçayı böyle bir eli burada duruyordu, bir elde yeni parça duruyordu, tamam mı? Ondan sonra frese basıyordu, iniyordu, pres kalkarken bunu alıyor, bunu koyuyordu. Tamam mı? Ondan sonra şey, basıyordu, frese yerken bunu hazırlıyordu, bunu alıyordu, bunu koyuyordu. Niye hızlı çalışacak? Bu sefer ayağı bir şekilde dokunuyor, başka bir sıkıntı oluyor. Evet, evet. Eski freselerde çalışan freselerin parmakları vardı. vardır. Parmağın ucu yoktur, kompresi yoktur, ya kırığı vardır, eziği vardır, muhakkak bir sıkıntı yaşamıştır. Ondan sonra dediler, ayak kadarı olmayacak. Şu anda dress makinesinde ayak penalı yasaktır. Yasak. Yönetmeliğiyle, şey ile, standlar var. İlerasa el butonu. İşte ilk gösterdiğim gibi el butonuyla bu sefer yine el biri boşta. Abi el uzatıyor adam, parçayı koyuyor, alıyor. Bu sefer dedik eli gidişinde meşgul edin. Yani elin iki meşgul olsun ki alamda olmasın. Anlıyor musunuz? İyi de bu sefer şu şekilde yaptı. İlk PLC performanları iyi olmadığı dönemlerde veya o kadar yaygın olmadığı dönemlerde. Bu da adam oluyordu çekici koyuyordu öbürüne. Bak öbürünle çalışıyordu. Tamam mı? Çift el, esprisi, elin espresi ikisi de alan dışında olsun. Yani elin pres alanının dışında. Hatta çift, el, çift ellerde şu da vardır. Muhafazalıdır bir şey istedir. Buton üstü. Buton şuradadır. Elini sokmak lazım içine. Üstüne bir şey falan koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar dedik ya. Veya kazara basmasın. Şunu da yapar adam. Biliyorsak bir şey. Anlatabiliyor musun? Onun da yapmasın diye bunun üstü kapalıdır. <gülüyor> Birçok çiftlerin üstü kapalıdır. Yani <gülüyor> çiftlerin şu araç için iki evli pres bölgesinin dışında haberin olsundur. Şey He. E, i̇simler mi bak çıkıyor kamera ya. Eee? <gülüyor> geçen sen şu ilk hani dediniz ya sakınca kuralları. He. <gülüyor> Orada var mı ya? Yani, Eski tip pireslerde var mıydı? Tamam mı? Eğer siz bir yerden pires diğer o piresinde ic onların bu olması istiyorsa IC-NOM yönetiminde pireslerde çipte elli olmak zorunda, da değil. İki ayaklardan basitle değil, elli olmak zorunda. Ondan onun haricinde merdiven altını imal aldı, herhangi bir iyiceye dolu tamam mı? Havan adamlığını önemsemiyordur. Başka bir şey lazım. Şimdi presle çalışıyor işçi, presle parmağını kaptırdı. Uzun parmağı bir yaşam. Yani parmağı gitti, ucu bir şekilde eli kaybetti, parmağını kaybetti. İş mahkemenine ne verdikleri zaman. Gelirler makine üstünde inceleme yaparlar, İş yerine bu pirese çifte yordur derler, iş yerine çok tatlı şekilde cezalar kısarlar. Anlatabiliyor mu demek istediğim? Yani, şu şekilde, bakın vırakın e, ayak pedalının çiftlerin bu şekilde olması bile e, şey, sakıncalı. Yani şöyle bir makinede, seri bağlı butonlarında olduğu bir makinede, ben çiftlere çalışayım, parmağıma bir uzun kaybolsun işletmeden çatır çatır tazminatını alırsın. IC nomlarında yoktur? TSM nomlarında mı Anlaşıldı mı? Her koyuyorlar bir tanesini. He? bir tanesine. Bir tanesine tel koyuyorlar da hocam. bak kalbine alam. Bunu kalbine koyar, yüzünden dediğim gibi iki elinde çıkması lazım. Kalp prakip bir çözüm değildir. Her seferde teli çözmek varsa parmakla basmakla Hayır, Canar bizim şartla ama parmağın tepinin kalkması iki níveisi oluşturmuyor. Anlatabildim mi? Yani o oradan bir şekilde sökülecek. İki seviyeden çıkacak. Onu düşünmüş adamlar. Tamam.